insanlar Kur'an'ın büyük bir bölümünü uygulamıyorlar. Meşhur olmuş, kendilerinin meşhur ettiği konular var. Sadece onlara ağırlık veriyorlar. Hatta söylüyorlar, İslam'ın şartı beş diyor. Onu yaparsan kurtuldun diyor. E, öbür hükümler yüzlerce ayet var. Binlerce ayet var. Onlar ne olacak? Onları önemli görmüyor. İnanıyorlardı ona. ki o ayetlerin içinde sırrlar var. Hayatın derinlikleri, hayatın güzellikleri, hayatın bereketi onların içerisinde gizli. Onu fark edemiyorlar. O yüzden bir türlü işlere rast gitmiyor birçok Müslümanın. Anlayamıyor da yani o bela nereden geliyor? Bu dertler nereden geliyor? Onun için o gizlenen Kur'an hükümleri çok hayati yani insan tarafından bilinmeyen hükümler.